Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz Çok güzel bir parabol sorusu çözeceğiz sizlerle beraber şimdi bu videoda İstersen önce videoyu durdur soruyu kendin çözmeye çalış Ve eğer çözemezsen gel ben senin için burada çözümünü yapıyor olacağım zaten Hazırsanız başlayalım Arkadaşlarım öncelikle bize m'nin hangi aralıkta bir reel sayı olduğunu söylemiş Sıfırla 1 bölü 2 aralığında bir m sayımız var. Bu cepte. Pekala. Bir de fx fonksiyonu vermiş. mx kare artı x artı m. İkinci dereceden olduğu için bunun bir parabol olduğunu da belirtmiş bize. Teşekkür ediyoruz. 3 tane ifade vermiş. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi öncelikle. Şöyle bir bakalım. Tepe noktası 3. bölgede demiş. Kökleri birbirinin çarpımsal tersidir demiş. x eksenini kesmez demiş. Şu İkisi sanki biraz daha basit gibi duruyor. Hangisinden başlayalım? Mesela ikinciden başlayalım arkadaşlar. Kökleri birbirinin çarpımsal tersi diyor. Çarpımsal tersi dendiği zaman hemen kökler çarpımını kontrol etmen gibi algılanıyor. Ki yapalım biz de yapalım. Kökler çarpımımız x1 çarpı x2 diyelim. x1 çarpı x2. Neyle buluyorduk? C bölü a ile. Bunun c'si m. E A'sı da m. O zaman sen m bölü m yaparsan. Bu ne gelir? 1 gelir. Yani x1 ile x2'nin çarpımı 1'miş. x2'yi yolladığın karşıya x1'i veya x2'yi fark etmez isteğini yolla x1 eşittir. 1 bölü x2 olacaktır ki bu da bize köklerin birbirinin çarpımsal tersi olduğunu gösteriyor. Yani ikinci öncülümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar doğruymuş. Bu cepte. Daha sonrasında şuna da biraz daha basit gibi duruyor demiştik. Ona da bakalım. <gülüyor> x eksenini kesmez demiş x eksenini kesip kesmediğini veyahut x eksenine teğet olduğunu biz nereden anlıyorduk arkadaşlarım? Tabii ki delta'da. Peki, delta'mız neydi? b kare eksi 4 ac idi. Peki, b kare eksi 4 ac'yi bulalım. b'miz burada 1, a'mız m ve c'miz de m olduğunda 1'in karesi 1 eksi 4 çarpı m çarpı m. Yani bu ne demek oluyor? 1 eksi 4 m kare demek oluyor. Şimdi 1 eksi 4 m kare de ben bunun pozitif mi negatif mi olduğunu nereden anlayacağım? Biraz eşitsizlik çözeceğiz. Şu şekilde bir eşitsizlik. M'ler 0 ile 1 bölü 2 aralığındaydı. Yazalım. 0 küçüktür, M küçüktür, 1 bölü 2. Bana M kare lazım öncelikle. Karesini alırsam ben bu aralığın 0 küçüktür, M kare o da küçüktür, 1 bölü 4 olacaktır. Ve şimdi bana ne lazım arkadaşlar? 4 M kare lazım. 4 ile çarparsanız 4 kere 0, 0. Burası 4 M kare. 4 kere 1 bölü 4 de 1 yapar. Ve sen Buradaki 4 karenin aslına bakarsan 0 ile 1 aralığında bir sayı olduğunu görüyorsun. E şimdi sen 1 sayısından 0 ile 1 arasında bir sayıyı çıkarırsan ne olacaktır gençler? Ya da şöyle diyebilirsiniz. Eksi 1 ile eksiyle çarp ne olur? Eksi 1 küçüktür. Hadi onu da gösterelim. Eksi 4 kare o da küçüktür 0 olacaktır. 1 eklersen sıfır 0 küçüktür 1 eksi 4 kare o da küçüktür 1 olacaktır. Yani 1-4 m² sıfırla 1 arasında ve gayet taş gibi pozitif olan bir değermiş. E şimdi bu pozitifse ne demek? Delta pozitif demek. Delta pozitifse x eksenini birbirinden farklı iki tane noktada kesiyor bu parabol demek. E bize ne demiş ki? x eksenini kesmez. Hadi Lenin'den diyeceğiz. Üçüncü öncülümüz arkadaşlar cortladı. Şimdi geçelim birinci öncüle. bir de yok aldı. Peki tepe noktası üçüncü bölgededir demiş. Şimdi arkadaşlarım tepe noktamız bizim. Ee, ne diyeceğiz? Önce r'mizi bulalım. R'imiz eksi B bölü 2A. Peki B'miz burada 1'di. Dolayısıyla eksi 1 bölü. A'mızda 2M olacak. A'mızda M'ydi. 2M olacak burası da. Eksi 1 bölü 2M. Biliyorsunuz ki M pozitifti. Eksi de negatif. Eksi artıya bölerseniz R'imiz negatif olacak. Yani sevgili gençler. Şu bizim x'ye kartezen koordinat sistemimizse. Negatif tarafta bir R'miz var. Yani bu tarafta bir R var. Doğru mu? Peki e şimdi R'si diğer taraftaysa bu polinomun pardon parabolün aynı zamanda polinom da neyse parabolün M'sinin baş katsayısının pozitif olduğunu biliyorsunuz. Yani birbirinden farklı iki noktada kesecek. Kollar yukarı doğru ekstradan ekstradan tepe noktamızın absisi de negatif tarafta sol tarafta. Madem öyle iki farklı noktada kesecekse mecburen şu şekilde olacak ve benim tepe noktamın koordinatları da. Üçüncü bölgede olmak zorunda diyeceğiz. Yani cevabımız neymiş? 1 ve 2. Ee, hocam tepe noktasının absesi ikinci bölgede olamaz mı? İkinci bölgede olabilir de şöyle olursa kollarda yukarıda olacak ya. O zaman x80'in iki farklı noktada kesemeyiz. Bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım bizim cevabımız 1 ve 2 olacak. Yani cevap bursaydı. Sonraki konularda sonraki sorularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın ve tabii ki Bol bol matematik çalışmaydı lütfen unutmayın.